Arkadaşlar merhaba. Eren Ustağım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fiat Ege aracın e, lastik basın sensörü nasıl söndürülür? Bununla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle düğmemiz hemen sol tarafta set yazan düğme. E, buna basmadan önce e, araçların çoğu zaman lastiği patlamasa da e, lastik basın sensörü otomatik yanabiliyor. Bunun sebebi ise e, araçta oluşabilecek ani bar kayıplarından dolayı e, sıcak ve soğuk farkından dolayı lastik bası sensörü yanabilir. Yani her yandığı zaman e, direk lastiğin patla olarak algılamayın. E, kendiliğinden yandığı zaman eğer görsel olarak lastikte bir fısalma, bir inme bir şey yoksa e, önce bir sıfırlayın. Daha sonra tekrar yanarsa anlayın ki patlamıştır. Sıfırlama işlemi e, nasıl yapıyoruz? Araçla hareket halindeyken değil de manuel durduğunuz zaman, kontak açıkken ya da çalışırken bunu deneyin. Set tuşuna uzun basarak Ekrandaki hemen sol tarafta gördüğünüz lamba söndü. Bu sönene kadar bekleyip parmağımızı çekiyoruz. Şu anda dört lastiğin de basıncını şu anki durum neyse o şekilde algılayıp sisteme kaydetti. İşlem bu kadar basit. Sormak istediğiniz bir şey varsa e, videonun altına yorum yaparsanız yardımcı olmaya çalıştım. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.